Evet arkadaşlar, yeniden videomu hoş geldiniz, sefa getirdiniz ve e, şunu söylemek istiyorum. E, evet, mesela bir dizi izliyorsunuz, bir film izliyorsunuz ya da herhangi bir yani 4-5 dakikalık, 10 dakikalık 10, neyse, 15 dakikalık video izliyorsunuz diyelim, bu videoların kalitesi düşük. Bu videonun kalitesi düşükse siz onu 1080p yaptınız arkadaşlar. Daha çok netleşti. Veya orada 4K yazıyor. 4K 2160p yaptınız. Daha da netleştiğini sanıyorsunuz ama neredeyse ikisi de aynı. Ve evet arkadaşlar bugün sizlere 1080p yani 1080p HT 2160p HT. Bu iki kalitenin arasındaki farktan bahsedeceğim arkadaşlar. Yani bu iki kalitenin arasında aslında hiçbir fark yok. Size 2160p 4K daha kalın geliyor, daha yani olgun geliyor, belirgin geliyor. Daha net geliyor. Siz onun daha net olduğunu zannetliyorsunuz ama 1080p ile 2160p yani 4K arasında aslında hiçbir fark yok. Neden yok diye soracaksınız. Çünkü ikisi de HD. Yani tamam 4K belki. Evet. HD. HD Kalitesinden daha iyi olabilir. Daha net olabilir. Ama arkadaşlar 1080p'deki tek fark 2160p'deki ve 1080p'deki tek fark karanlık olması. Yani 1080p yaptığınız zaman birincisi İzlediğiniz video kasabilir, kalite düşebilir, kalite düşebilir ve ekran birazcık karıncalanabilir şöyle yanlarda hafif siyahlıklar oluyor Siz fark etmeyebilirsiniz şuralardan şuralardan arkadaşlar yani hem internetinizi yemiyor 1080p çünkü çok yüksek bir kalite değil hani çok yüksek bir kalite olsa zaten kimse kullanmaz hani niye yani benim internetim gitsin ben bunu kullanayım demezler değil mi ama 2160p yani 4k'yı kullandığınız zaman baya internetiniz yer İnternetiniz yer ne demek çünkü en yüksek kalite en yüksek mesela 5k var tabi şu anda 5k konumuzda değil ama ona da gerek yok yani arkadaşlar bu kadar yüksek kaliteyle izlemeye gerek yok bir videoyu. Ne demek istediğimi iyi anladınız mı? Yani istiyorsanız 720p yapabilirsiniz. Yani çok yüksekte izlemeye gerek yok. Videonuz donabilir, kasabilir, okunuz bozulabilir mesela. Yani arkadaşlar böyle 1080p'nin üstünü falan yaparsanız... Yani çok donar videonuz. Yavaş yavaş hareket eder. Süresi de yavaş geçer. Yani rahat bir şekilde izleyemezsiniz videonuzu. En az 720 lira 1080p arasında bırakın arkadaşlar. Yani çok yüksek kalitelerin zararı da bu zaten. Bilgisayarların internetini yiyor sonra oyun veya bir tane daha video açamıyorsunuz. Bunun zararı da bu. Evet arkadaşlar bugünkü konumuz da buydu. Daha fazla videonun gelmesini istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup şurada videoma like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın ve bay bay.